Değerli Genel Türkiye'nin Tarık Sız Ana Haber Vücut karşınızdayız. Benim adım Tarık Maza, Tarık Haber Nota.com Ana Haber Vücut'ü başlatıyor. Yaklaşık 20-23-21'e kadar bu ekranlarda benimle çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız. Benim Ana Haber Vücut'umuz başlıyor. Sosyal medya kanalımızda şöyle bir tanışma olursak Sosyal Medya Tarık Pinterest Tarık Ok Tarık TikTok Tarık TV Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yayı Tarık Tumblr Tarık Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit ee, Tarık Haber, e, YouTube Tarık Haber TV ve Kevmer Tarık hesapta yayındayız. Değerli dostlar diğer, ee, diğer sosyal medya kanallarımızı ee, tanıcak olursak efendim Twitter'da yayındayız. Twitter'da sosyal ee, canlı yayınlarla birlikteyiz efendim. Görüntülü canlı yayınlarla bizlere katılabilirsiniz. Ee, Bir Kolay'da yayındayız. Bir Kolay kanalımız. Park Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Her genellikede yayında YSLK kanalımız Tarık TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Her izleyenler Twitch'te yayındayız. Twitch kanalımız harika belk bilen bir yere ulaşabilirsiniz. yenlar ilk haberimize geçiyoruz Değerli izleyenler 23 22'ye kadar reklamlardayız. Kafamızda başka şeyler vardı Türkiye ve AB görüştü değerli izleyenler güzel sonuçlar yaptı. Son dakika haberine göre Bakan Akar'dan F-16 alımı ile ilgili önemli açıklama geldik. Güzel sonuçlar geldi. Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekillerinin sorularının yanıtları, ABD'nin F-16 alımı ile ilgili gelen soruya yanıt veren Hulusi Akar, ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. güzel sonuçlar geldi ifadelerini kullandı. Haber, haber, politika, son dakika, Bakan Akar'dan F-16 alımı ile ilgili önemli açıklama güzel sonuçlar geldi. Son dakika, Bakan Akar'dan F-16 alımı ile ilgili önemli açıklama. Güzel sonuçlar geldi. Son dakika haberi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımı ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii ki bu asil milletin nüfusun hiçbir ayrım yapmaksızın 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlayacağız. Tabii ki güvenlikçi olacağız. Bu hiçbir taraftan özgürlüklere mani değil. Konuşmamın nihayetinde dikkat buyurun diye konuştu. Bizim tek derdimiz teröristler. Pençe kılıç hava hareketi operasyonlarına ilişkin gelen soruları yanıtlayan Bakan Akar, bizim burada yaptığımız son derece temiz. Bunun dışında bizim talimat vermemiz asla söz konusu değil. Bütün yaptığımız faaliyetler, 51. madde, meclum müdafaa, insan hakları. Buna karşı yapılacak. Gerçekten biz bütün insanları seviyoruz. İnancımız da, emir ve talimatlar da yasalarımız da bu. Kimsenin etnik, mezhepsel yapısıyla derdimiz yok. Bizim tek derdimiz teröristler. Yurt içinde yurt dışında ifadelerini kullandı. Çok ileri düzeyde tedbirler var. Kudutlar, kevgire döndü cümlesini eleştiren Bakan Akar. Bu çok zararlı bir kelime. Bunun kullanılmaması lazım. Varsa bir şey bizim görevimiz bu zaten. Hudutlardan kimse geçmesin diye gece gündüz kendimizi yırtıyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce burada huduttaki nöbetçilerimiz amca nereye gidiyorsunuz dediğinde adam nöbetçiye kızarak ne karışıyorsun. Tarlama gidiyorum diyordu. Çünkü evi Türkiye'de tarlası Suriye'de. Şimdi böyle bir şey asla söz konusu değil. Gerçekten çok ileri düzeyde uygulamalar tebhirler var diye konuştu. Sadat'a ilişkin konuşan Bakan Akar, Milli Savunma Bakanı olarak, Bakanlık bünyesi olarak hiçbir ilişkimizin olmadığını kesinlikle söylüyorum. Bu tamamen bizim dışımızda bir hadise. Bunun bilinmesi lazım açıklamasında bulundu. F-16 konusunda sonuçlar güzel. Bakan Akar, F-16 görüşmelerine ilişkin gelen soruya ise, F-16 konusunda ihtiyaçlarımızı ilgili kuruluşlarımızla belirledik. Bunlar yabancı askeri satışlar çerçevesinde Amerikalılara müracaatımızı yaptık. Onlarla üçü Türkiye'de biri Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere dört askeri heyetler arası toplantı yapıldı. Bizim muhatabımız olan Amerika Birleşik Devletleri askeri heyeti ve onların bünyesinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bizimle yaptığı görüşmede bu tedarik ve modernizasyonu desteklediklerini söylüyorlar. Gayet de güzel sonuçlar geldi. Bu uluslararası bir ilişki. Muhatablarımıza bunun önemli olduğunu, zaman kaybetmemek gerektiğini diğer hususları açık ve net bir şekilde söyledik. Olumlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz yanıtını verdi. C400 yerinde ve kullanılmaya hazır. S ile ilgili gelen eleştirileri de yanıtlayan Bakan Akar, Slerle ilgili bir problemimiz yok. Biz zamanında NATO üyesi olmaktan dolayı işe başlarken ülkemizin hava savunmasını temin etmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden başladık. Olmadı. Ne yapacağız? O günkü şartlarda S-400 oldu. c 400 yerinde ve kullanılmaya hazır. Bütün intikal süresi var. İntikal süresi olduktan sonra gittiğin yerde bir saat içinde her şey hazır. Herhangi bir tehdit geliştiği şekilde bunu götürür ve kullanırız dedi. Bizim terörle mücadelede konusunda operasyon yapmamız için gerçekten ama gerçekten hiçbir suni gerekçeye ihtiyacımız yok diyen bakan Akar. İstiklal Caddesi'nde şu oldu, bu oldu kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Biz başından beri söylüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Tek yol adalete teslim olmak. Buyurun teslim olun ifadelerini kullandı. Bakan Akar'ın konuşmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi. İllia. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan kurum, Yusuf elinde konuştu. Kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Erdoğan'dan kara harekta simyali. Sesi ve Akşener mesajları. Açık ara fark ittifaklara da yansıdı. %50'ye yaklaştı. En çok aranan haberler. İletişim, yargı, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, RSS. Son dakika haber, spor. Astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com. Mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Jobbrik telif hakkı simgesi mynet.h telif hakları mynet.h'ye aittir. Ahir <gülüyor> bu devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Resmi açıklamada Ronaldo için yolun sonu değerlendirdi. Yeni adresini duyurdular değerli izleyenler son dakika haberi göre Manchester United Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti. İşte yeni adresi Son dakika göre Manchester United, Christian Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı. Christian Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde takımın teknik direktörü Erik Ten Haggai yaptığı açıklamalar gündem bomba gibi düşmüştü. Kulübü ve hocasını yerden yere vuran Ronaldo'nun sözleşmesi fesih edildi. Cristiano Ronaldo sözleşmesinin fesih karşılığında Manchester United'a bir ödeme almayacak. Yıldız oyuncunun yeni durağı ise İngilizler tutuyoruz. Spor. Spor. İngiltere. Son dakika, Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti. etti. İşte yeni adresi. Son dakika, Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti. etti. İşte yeni adresi. Son dakika haberleri, Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesledildiğini açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde takımın teknik direktörü Erik Ten Hag ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kulübü ve hocasını yerden yere vuran Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi. Cristiano Ronaldo, sözleşmesinin fesledilmesinin karşılığında Manchester United'dan bir ödeme almayacak. Yıldız oyuncunun yeni durağını ise İngilizler duyurdu. Cristiano Ronaldo Son dakika haberleri, Manchester United'ın... Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesledildiğini açıkladı. Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı röportaj pahalıya patladı. Portekizli Yıldız'ın kariyerinde ilk kez bir kulüp tarafından sözleşmesi fesledildi. Teşekkür ediyoruz. Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United'dan ayrılmıştır. Kulüp, Trafford'daki iki döneminde çıktı 346 maçta 145 gol atarak yaptığın vazgeçme katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor. Kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor. Manchester United'daki herkes elipten hak yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor. Bu asla değişmeyecek. Sözleşmesi feshedildikten sonra ilk açıklamayı yapan Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı ve taraftarları seviyorum, bu asla değişmeyecek. Şimdi meydan okuma zamanı ifadelerini kullandı. Benzema sakatlandı, Ronaldo teklife sıcak. Dünya kupasında Fransa ile antrenmanda sakatlanan Benzema'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligde şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırmak istemeyen Madrid ekibi, Ronaldo'yu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katıp memin adımlar atmak istiyor. Ronaldo'nun menajeriyle görüşme yapan Madrid ekibi ilk teklifini iletti. Portekizli oyuncu düşünmek için zaman istedi fakat gelen teklife olumlu yaklaştı. Yıllık ücrette anlaşılması durumunda Ronaldo tekrardan Real Madrid'e dönecek. Telegraf Ten Hag'a saygı duymuyorum. Manchester United bana ihanet etti. Elif Ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam. Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu vermişim gibi gösterdi. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim. Gösterilen gelişim sıfır. Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına yüz yüz inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım. Ailemin yanında olmam gerekiyordu. Lazerler unursamıyor. Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence lazerler durumu umursamıyor. Döndüğümde her şeyin aynı kalması üzdü. Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'da imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı. Beni istikrarsızlık şaşırttı. Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. O bunlar sosyaller hakkındaki düşünceleri bir saatte değişti. O yaz sancı Varanev ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştü. Ancak Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordu. Ancak bu kadar büyük Manchester United'a istikrarsızlık beni çok şaşırttı.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 Beni en çok şaşırtan şey buydu. Ben ve 8 oyuncu daha stadı terk etti. Stattan ayrılmak pişman olduğum bir şey, dürüst olacağım. Yüzde yüz olarak söylemek zor ama diyelim ki pişmanım ama aynı şekilde teknik direktör tarafından da dışkırtılmış hissettiğimi söylemeliyim. Ben ve 8 oyuncunun arasından sadece benim adım söylendi. Herkes bunu yapıyor. Geçen yıl birçok oyuncu aynı şeyi yaptı. koyun ben seçildiğim için herkes benim üzerime geldi. 3 dakika kala oyuna girecek oyuncu değildim. Bir maçın bitimine 3 dakika kala oyuna alınması kabul edebileceğim bir şey değil. Üzgünüm. Ben o tür bir oyuncu değildim. Takımıma neler verebileceğimi çok iyi biliyorum. Kulübün bana verdiği 3 gün ceza küçük düşürücüydü. Bence bu şekilde davranmam kulübün bir stratejisiydi. Manchester United'ın iletişim stratejisinden çok çok çok çok hayal kırıklığına uğradı. Evde oğlum neden maçta olmadığımı sordu ve ona cezalı olduğunu söyledi. Bana, dünyanın en iyi oyuncusu nasıl cezalı olabilir dedi. Beni sevdiğini söylemesi yalan. Antrenörüm bana saygı duymadı, demek ki ilişki bu şekilde ilerliyor. Basında bana saygı duyduğunu söylüyor, ben çok seviyorum falan filan ama aslında bu sadece basınla ilişkileri için. Yüzde yüz bu böyle. Manchester United'da bir daha dönmeyeceğimi söylemek benim için zor, neler olacağını göreceğiz. Ben çocukken olduğum gibi değiller. Dünyadaki tüm futbolcular, ben çocukken olduğu gibi değiller. Onları suçlayamayız. Çünkü, bu hayatın bir parçası. Yeni bir nesil var ve onların dikkati tamamen teknolojik şeylerde. Bizi kesinlikle dinliyorlar ama bir yandan bizden de uzaklaşıyorlar. Genç oyuncuların önünde dünyanın en iyilerinden biri var ve hiç örnek almıyorlarsa bu benim için utanç verici olur. Ben 18-19 yaşımdayken Van Nistel Roy, Ferdinand, Roy Keane ve Ray'ın gitmisi takip eder, örnek alırdım. Bu yüzden bu zihniyete sahibim. Bedenime, zihnime, aklıma dikkat ediyorum. Çünkü ben o adamları örnek aldım. Ben bu işi onlardan öğrendim. Ten Hag'ı gelmeden önce çok az tanıyordum. Eric Ten Hag Manchester United'da gelmeden önce çok az tanıyordum. yaptığı işlerden. Yaz. Cristiano Ronaldo'yu eleştirmek, diğerlerini eleştirmekten daha kolaydır. Bu yüzden beni sürekli manşete çıkardılar. Böyle yaşamaya alıştım. 37 yaşındayım ve biliyorum, birçok şey öğrendim. Dikteyken ve zirvedeyken, daha önceden göremediğiniz şeylerin farkına varırsınız. Kötü anlarıma da minnettarım. Hangi insanların yanında olduğunu, o anlarda kimin bana sırt çevirdiğini görüyorum. Benden hoşlanmayanlar için vakit kaybetme. Bazı insanlar sadece negatiflik taşır. Son 4-5 ayda basın beni her zamankinden daha fazla eleştirdi. Bazen nedenini anlayamadım. Portekiz basını bile beni eleştirdi, anlayamadım. Yine de bunu kıskandıkları için yaptıklarını biliyorum. 21 yıldır bu oyunun zirvesindeyim. Her şeyi biliyorum. Benim için problem yok. Eleştirilerini dinlemek, en iyi günlerinizde değilken zor oluyor. Gazeteleri okumayı sevmem, hepsi yalancı. Tamamı değil ama büyük çoğunluğu çırp. Sürekli yalan söylerler. Beni kötüledikleri o cümleleri neden okuyacağım ki? Ben, beni sevenleri önemsiyorum. Benden hoşlanmayanlar için zaman kaybetmem, tamamen vakit kaybı. Karizmatik olmamla ilgili bir durum. Sosyal medyada en çok takip edilen kişiyim. Sadece iyi futbolcu olduğum için değil, karizmatik olmamla da alakalı bir durum. Bence yakışıklı olmam da buna sebep oluyor. Gerçek sebebini bilmiyorum ama sanırım insanların tatmak istediği bir meyveyim. Bilmedikleri için eleştiriyorlar. Garin Neville'nin eleştirilerini gördükçe şaşırıyorum. Beni neden bu kadar ağır eleştirdiğini bilmiyorum. Muhtemelen beni kıskanıyor. Kariyerini 30'lu yaşlarının ortasında bitirdi. Ben ise hala en yüksek seviyede oynuyorum. Ondan daha iyi görünüyorum. Bu doğru. Benimle oynayan Garin Neville gibi insanlardan bu tür eleştirileri almak ve dinlemek zor. İnsanların kendi fikirleri olabilir ama antrenmanlarda neler olup bittiğini bilmiyorlar. Hatta, hayatımda neler olduğunu bilmiyorlar. Benim bakış açımı da dinlemek isteselerdi keşke. Tüm hikayeyi bilmedikleri için rahat rahat eleştiriyorlar. Futbolu artık bir iş olarak görüyorum. Beni motive eden şey kesinlikle rekor, adrenalin. Haydi dürüst olalım. Geçtiğimiz yıllarda oynanan futbol artık değişti. Futbolu ağır iş olarak görüyorum. Gördüklerim hayal kırıklığına uğratıyor. Son yıllarda gördüğüm şeyler beni hayal kırıklığına uğrattı. Bazen Georgina futbolculara bir et parçası gibi davranmalarını anlamıyorum diyor. Evet, söylediğin her şey doğru diyorum. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Haber bültenimiz devam ediyor. <gülüyor> Değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hadise'den olay açıklamalar geldi bakanlığa da etiketledi bir grup tarafından tehdit ve taciz ediliyorum dedi. Hadise'den olay açıklamalar geldi taciz ve tehdit ediliyorum diyen Hadise Türk ve Aile Sosyal hizmetler Bakanlığının da etiketledi. Ünlü şarkıcı hadise sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajla isyan etti. Mehmet Dinçer ile boşanan hadise kendisi hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi. 37 yaşındaki şarkıcı hadise Bir buçuk bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum, özel hayatıma resmen tecavüz ediyor Bu insanlar çantaj, tehdit, ben hadiseyim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar ifadelerini kullanarak. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Rütüke etiketledi. Magazin Magazin Güncel Hadiseden olay açıklamalar Taciz ve tehdit ediliyorum diyen hadise radyo ve televizyon üst kurulu ve aile ve sosyal hizmetler bakanlığını da etiketledi. Hadiseden olay açıklamalar Taciz ve tehdit ediliyorum diyen hadise radyo ve televizyon üst kurulu ve aile ve sosyal hizmetler bakanlığını da etiketledi. Ünlü şarkıcı hadise Sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajla isyan etti. Mehmet Dinçer ile boşanan hadise, kendisi hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi. 37 yaşındaki şarkıcı hadise 1,5 senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit. Ben hadiseyim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? İfadelerini kullanarak aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜKÜ de etiketledi. Ünlü şarkıcı Hadise, 4 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerli ile 30 Eylül'de boşanmıştı. Şarkıcı Hadise, Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Instagram'daki paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜKÜ de etiketleyen Hadise, kendisi hakkında magazin programlarında yer alan iddialara da isyan etti. Türk adaletine güvendiğini dile getiren 37 yaşındaki şarkıcı Hadise, bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara, susmayın, ben de susmuyorum ve asla susmayacağım. Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Sözleriyle tepki gösterdi. Şantaj, tehdit. Hadise paylaşımında özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit. Ben hadiseyim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor. Magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir ifadelerini kullandı. Bu sefer söyleyeceklerim var. Hadise, açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Bu mesajım tehdit ve tacit edilen tüm kadınlara, susmayın, ben de susmuyorum ve asla susmayacağım. Elbette hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz. Bizi seven de olacak, sevmeyendi. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep inandım. Ama bu sefer söyleyeceklerim var. Müzikle mutlu olan, içime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım. Şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim. İnsanlara sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben her şeyden önce bir kadının, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, sevdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana yine kırtaç yaptırmıştır dedi bu durum. Bu insanlara göre metres oldu. Bu insanlara göre bel altına geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldı. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa ısıracak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim. Ben bir insanım. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit. Ben hadiseyim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık buradan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz. Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez. Hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım. Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok. Buradan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında belaltı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor. Magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir. Saygılarımla. İstedikleri ücretler dudak uçuklattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Recep 7 geliyor. İşte yayın tarihi. Evinin her detayı olay. Kızı altınlarla odaya girdi. Altın bozdurmayız. Eski eş açıklama yaptı. Melis iyi ama sergenin dururdu. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazin. O haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bana aşkın mesajlar atarlardı. 9 kadın, bir mümin, bir mümin, bir mümin kurduğu dini din içerikli grup olay oldu deriz yani. Kurduğu dini içerikte kurup olay olduğu dokuz kadın, bir mümin, bana aşkın mesajlar darlardı, eşinin kaçtığı adamı görünce çıldırdı. Eşi Sevim'in mümin Resulü'ye kaçtığını söyleyerek esir Erol'da programına başvuran Ali, yaşadıklarını anlatınca stüdyodakiler şok yaşadı. Ali stüdyoda karşısında mümini görünce çılgına dönerken, Mümin ise karısı Mahir, e, Mahizelen boşanmak için sevim ve başka kadınların kendisine aşkım diye mesajlar attığını ve sevgili rolü oynadıklarını söyledi. Sevim ve müminin sosyal medyadaki dini içerikli bir grupta olduğu da dile getirilirken, gruptaki başka bir kadının da yanına bağlanmasıyla ortada karıştı. Haber, haber, yaşam. Kurdu dini içerikli grup olay oldu. 9 kadın bir mümin. Bana aşkın mesajları atarlar da eşinin kaçtığı adamı görünce çıldırdı. Kurdu dini içerikli grup olay oldu. 9 kadın bir mümin. Bana aşkın mesajları atarlar da eşinin kaçtığı adamı görünce çıldırdı. Eşi sevimin mümin resule kaçtığını söyleyerek Esra Erol'da programına başvuran Ali, yaşadıklarını anlatınca stüdyodakiler şok yaşadı. Ali, stüdyoda karşısında Lümin'i görünce çılgına dönerken mümin ise.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 Ali Bey'in anlattıkları hem stüdyodakilerde hem de ekran başında programı izleyenlerde büyük bir şok yarattı. Lümin'in kurduğu bir din grubunda kadınların olduğu belirtilirken Sevim'in de aralarında bulunduğu bu kadınların mümine aşkım şeklinde mesajlar attığı ifade edildi. Lümin, Sevim'i kardeşten öte gördüğünü söylerken Sevim ve diğer kadınların karısı Mahizer'den boşanabilmesi için sevgili rolü oynadıklarını anlattı. Ancak yayına bağlanan ve o gruptan olduğunu söyleyen bir kişinin anlattıklarıyla işin farklı bir boyutta olduğu anlaşıldı. İşte şoke eden olaylar ve sosyal medyadaki dini grupta ilgili detaylar. Benim kocamla senin karın beraber yaşıyorlar. Adana'dan gelen Ali Bey, 14 yıllık eşi sevimin 9 Temmuz'da bayram tatili için abime İstanbul'a gidiyorum dediğini sonra da artık İstanbul'da yaşayalım, bir ev tutalım dediğini anlattı. İlişkimizde görünürde bir sorun yoktu diyen Ali, sosyal medyadan gelen bir mesajla eşinin biriyle beraber olduğunu öğrendiğini söyledi. Bu bilgiyi Mümin Resul'ün eşi Mahizer'den aldığını belirten Ali Mahizer, ''Benim kocamla senin karın beraber yaşıyorlar'' dedi şeklinde konuştu. Ispatlayabilmek için fotoğraflar ve yazışmalar gösterildiği de ifade edilirken eşinin kaçtığı iddia edilen Mümin Resul'ün canlı yayında stüdyoya gelmesiyle Ali adeta çılgına döndü. Mümin Resul konuşmaya başladığında Ali, ''Sizin hayatınız yalan, benim yuvamı yıktınız diyerek haykırdı. Sevimi 5 ay önce sosyal medya gruplarımızda tanıdım. Yaşananları anlatması için söz verilen mümin ise, sevimi 5 ay önce messenger gruplarımızda tanıdım dedi. Ondan önce başka arkadaşlarım tanımış diyen mümin, ilişkilerinin boyutunu ise kardeşten de öte olarak tanımladı. Grubun inanç ve din üzerine olduğunu ifade eden mümin, varlık özünde aynı şeylere inandığımız için biz onun kardeşliğini yapıyoruz dedi. Müni, bu arkadaşların görmeden inanmak dediği bir deyim var ya, işte bu takım insanlara karşı bizim savaşımızla birleşip bunları anlatmak şeklinde konuştu. Esra Erol, yazışmaların duygusal bir ilişkinin göstergesi olduğunu söylemesinin üzerine mümin bunu çıkartmanız için beni dinlemeniz gerekiyor şeklinde kendisi sığındı. Erol da ideoloji ile duygusal bağın ayrı şeyler olduğunu ifade etti. Bunun arkadaşlarımızla böyle konuşuyoruz. Ardından yayına telefonla bağlanan Sevin ise Mümin Resul Bey izah etti, kardeşten de öteyiz şeklinde konuştu. Mümin Bey ile bir evi paylaşmadığını belirten Sevin, duygusal yazışmaların sebebiyle ilgili ise grup arkadaşlarıyla böyle konuştukları yönünde açıklaması yaptı. Sevin canlı yayında, biz genel olarak biz diye konuşuyoruz, tekil konuşmayız. Ben İstanbul'a geldiğim zaman bizim Ali Bey ile 14 yıllık görünürde bir ilişkimiz vardı. Başka anlamda yoktu. Biz kendisiyle zaten konuşuyordu. İstanbul'a tatil amaçlı geldim ama biz onunla karar vermiştik ve aynı evin içinde boşanmış halde bir yıl beraber yaşayacaktık çocuklarımız alışana kadar. Rümin Bey'le gönül ilişkim yok ama bu soruyu lümin Bey'e sorun, karısıyla ilgili sorunlarını, bu resimlerin neden ifşa edildiğini, bu yazıların bu şekilde neden abartıldığını, ifadelerini kullandı. Ben bir oyun kurdum. Mümin ise ben yaklaşık iki yıl öncesinde Mahizer'le ayrılmak istediğimi söyledim. Beş yıldır evliyiz, üç aylık bebeğim var yaklaşık iki senedir ben bunun kavdasını veriyordum dedi. Esra Erol, Mümin'e eşiyle problemlerinin sevimle bağlantısını sorunca ben bir oyun kurdum. Hani çocukken oyun yaparlardı yere ya yere para atarlardı, alacak mı almayacak mı diye bakarlardı. Aynı oyunun büyüğünü oynamayı seçtim şeklinde konuştu. Esra Erol, yere parayı attınız Sevim mi aldı diye sorunca Min, Sevim aldı, başka insanlar aldı, onlar da benimle ortak bir çalışma içerisinde Mahizer'den kurtulmamı istedilerdi dedi. Sadece Sevim değil, Sevim, Mahizer'den kurtulmanız için size nasıl yardım etti diye sorununca bana yanlış anlaşılacak şekilde yazılarla ifadelerde bulunmasını istedim. Bunu o da diğer arkadaşlarım da biliyordu. Sadece Sevim değil, birçok kadın yardımcı oldu dedi. Sevim de bunu sadece kendisinin değil bütün grup arkadaşlarının yaptığını söyledi. Lümin, mesajlar atan diğer dört kadının ikisinin evli, ikisinin bekar olduğunu anlattı. Birbirlerine fotoğraflar da attıklarını söyledi ve inandırıcı olmak için ne kadar abartılırsa o kadar abartıyordu tabi belli bir ahlak çerçevesinde ifadelerini kullandı. Lümin, mesajların içeriğinde aşkım şeklinde hitapların olduğunu da ekledi. Sevim, Gönderdiği bir fotoğrafta arkada kızının da göründüğünü doğruladı. Lümin ise Sevim'in çocuklarıyla da görüştüğünü ve konuştuğunu söyledi. Gruplarda dini konularda konuştuklarını söyledi. Lümin, eşim iki senedir ayrılmamak için elinden geleni yapıyor. Geçen sene ben evden gittim dedi. Öte yandan Mahizer'in hamileyken canına kıymak istediğini anlatan bir mektup yazdığını da söyledi. Bu sırada yayına bağlanan Mahize ise üç aydır eşinin Sevim'in yanında olduğunu söyledi. Lümin'in kendisine arkadaşlarla gruplarda dini konularda konuştuğunu söylediğini anlattı. Mahizer, dün akşam Lümin'in sevimin yanından kendisinin yanına geldiğini de ifade etti. İbrahim amcanın stüdyodaki iddiası Esra Erol'u bile şaşırttı. O gruptaki kişi yayına bağlandı, grupta 10 kişi var. Herkes biliyor. İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise yayına bağlanarak o bahsedilen grupta olduğunu söyledi ve gruptaki herkesin mümin ve sevim arasında ilişki olduğunu bildiğini belirtti. Grubun 10 kişilik olduğunu aktardı. Sevimin İstanbul'a gitme sebebinin mümin olduğunu biliyoruz dedi. Grubun içeriğiyle ilgili ise sohbet ve dini paylaşımlar yapıldığını belirtti. Esra Erol Çile'den çıktı. 9 Kadın bir Mümin Esra Erol ise duydukları karşısında 9 kadın bir Mümin. Öyle bir şey ki bir gruba giriyorsun bir şeyler öğrenmek için grubun içerisinde adının dışında her şey var yorumunu yaptı. mümin ise telefondaki kişiyi tanımadığını söyledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kahreden kaza. Karım öldü. haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Suudi Arabistan işi biraz abarttı. Arjantin maçı sonrası bakın ne yaptı değerli izleyenler. Suudi Arabistan işi biraz abarttı. Arjantin'i mağlup etmenin ardından ülkede resmi tatil ilan edildi. Arjantin karşısında alınan galibiyetin ardından Suudi Arabistan'da yarın resmi tatil ilan edildi. Dünya kupasından Arjantin maçıyla damga vuran Suudi Arabistan'da Ülke genelinde kutlamalar yapılıyor. Maçın bitiminden itibaren sokaklara dökülen halk bu galibiyeti büyük çoşkule kutları. Ülke hükümeti bu kutlamaların ardından resmi tatil ilan edilmiştir. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Suudi Arabistan işi biraz abarttı. Arjantin'i mağlup etmelerinin ardından ülkede resmi tatil ilan edildi. Suudi Arabistan işi biraz abarttı. Arjantin'i mağlup etmelerinin ardından ülkede resmi tatil ilan edildi. Arjantin karşısında alınan galibiyetin ardından Suudi Arabistan'da yarın resmi tatil ilan edildi. Dünya Kupası'na Arjantin maçıyla damga vuran Suudi Arabistan'da ülke genelinde kutlamalar yapılıyor. Maçın bitiminden itibaren sokaklara dökülen halk bu galibiyeti büyük coşkuyla kutladı. Ülke hükümeti bu kutlamaların ardından resmi tatil ilan etti. Lionel Messi Suudi Arabistan, Arjantin galibiyetinin ardından yarının resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Ülke genelinde yapılan kutlamaların devam etmesi için ülke hükümeti böyle bir karar aldığını duyurdu. Maç bitti, kutlamalar bitmedi. Arjantin karşısında alınan 2-1 galibiyetin ardından ülkede büyük bir coşku iklimi hakim oldu. Sokaklara dökülen taraftarlar büyük bir mutlulukla galibiyeti kutladı. İlginizi çekebilir. Erve Renard'ın Hala ve devam ediyor değerli dostlar. yaklaşık bir saat değil, bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. Belediye başkanı bu sözleri duyurdu. Denizi olmayan kente sahil geliyor değerli siyanlar. Deniz olmayan kente sahil geliyor 2023'te açılacak deri Malatya'nın ba battal ilçesinde inşa edilecek 40 Göz Sahil Parkı projesinin %50'si tamamlandı. İçinde pik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi gibi imkanların bulunduğu şehre ve ilçeye büyük değer katması planlanan projenin 2023 yılında vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Haber. Haber. İlginç haberler. Denizi olmayan kente sahil geliyor, 2023'te açılacak. Denizi olmayan kente sahil geliyor, 2023'te açılacak. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşa edilecek 44 Göz Sahil Parkı projesinin %50'si tamamlandı. İçinde piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi gibi imkanların bulunduğu, şehre ve ilçeye büyük değer katması planlanan projenin 2023 yılında vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Malatya'yı ilk kez sahille buluşturacak olan 44 sahil parkı projesinde çalışmalar yüzde 50 oranında tamamlandı. Batal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bu dev projemizi 2023 yılında vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" dedi. Karın surları Milliet Bahçesinin ilk etabı yılbaşından önce açılacak. İçerisinde yok yok. Batal Gazide 44 sahil parkı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Battalgazi'nin turizm devrini attıracak olan ve içerisinde, piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, fotoğraf alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı projenin %50'si tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler, Etaplar halinde yürütülen ve ilçenin Çehresini değiştirecek projeyi 2023 yılında vatandaşların hizmetine Sunacaklarını belirtti. Çalışmaların %50'sini tamamladık. Malatya'nın ve Battalgazi'nin değerine değer katacak Bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkat Çeken Başkan Güler, şu ifadeleri Kullandı. Bu proje Malatya için ve Battalgazi için Çok büyük bir proje. Malatya'nın ve Battalgazi'nin değerine değer katacak bir proje. Sosyal tesisimizle Yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ekibimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Projemizin zor kısmını bitirdik. Çalışmaların %50'sini tamamladık. Kalan kısımlar da etaplar halinde yapılıyor. Allah'ın izniyle 2023 yılında tüm vatandaşlarımızı hizmetine sunacağız. İlliyat! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İlginç yeteneği görenleri şaşırttı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 5 dakikada döndüler. Skor şimdi 2-1 oldu değerli izleyenler. Fransa değerli izleyen Avustralya şu anda 2-1 mağlup ediyor. Maçta ikinci ikinci yara oynanıyor maç. Al-Jerome Stadyumunda oynanıyor maçı Victor Mecouillet Gomez yönetiyor. Maçta Fransa'da e, ilk golü at Robert 27. dakikada kaydetti. İkinci gol ise Oliver Grot 31. dakikada kaydetti. Avustralya'da ise işte 9. dakikada Green Godwin gol kaydetti değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarda sosyal medya kanallarımızdan mı takip edebilirsiniz. Mahkeme kanalların açıkladığı berat ettiler değerli izleyenler. Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin C Çapkın FETÖ'den yargılanıyordu, beraat ettiler. FETÖ mülki yapılanmasına ilişkin yargılan eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etmiş. Haber Haber Güncel Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın FETÖ'den yargılanıyordu Beraat ettiler. Hüseyin Avnemutlu ve Hüseyin Çapkın, FETÖ'den yargılanıyordu. rahat ettiler. FETÖ mülkiye yapılanmasına ilişkin yargılanan eski İstanbul valisi Hüseyin mutlu ile eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın, yargıdayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etti. FETÖ'nün ülkeye yapılanmasına ilişkin eski İstanbul valisi Hüseyin mutlu ile eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çakının da aralarında sanık olarak bulunduğu davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hüseyin Çapkın, Hüseyin Avni Mutlu ve Necmettin Kavri'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme, sanıklardan Yusuf Yavaşcan'ın ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan neticeten 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Davanın Geçmişi tüm ülkeye yapılanması kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında 2018 yılında karar açıklanmıştı. Mahkeme Mutlu'nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Çakının ise 2 yıl 1 ay hapsine karar vermişti. Yargıtay Ceza Dairesi'nin 2021 yılında kararı bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı. İLLİAA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyada gündem oldu. Benim günahım çok, bana durma lazım diğeri ucuza satıyor. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Recep Üverik Yeli geliyor. İşte yayın tarihi değerli izleyenler. Recep Üverik Yeli filmi yayın tarihi Disney Plus tarafından açıklanmış. Şu an merakla bekleyen yeni filmi Recep Üverik yayın tarihi açıklandı. Recep Üverik'in serisinin son filmi yaz aylarında Ayvalık'ta çekilmişti. Recep Üverik Yeli Disney Plus platformunda seyircisiyle buluşacak. Magazin. Magazin. Güncel. Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi Disney Plus tarafından açıklandı. Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi Disney Plus tarafından açıklandı. Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi Recep İvedik 7'nin yayın tarihi açıklandı. Recep İvedik serisinin son filmi yaz aylarında Ayvalık'ta çekilmişti. Recep İvedik 7 Disney Plus platformunda seyirciyle buluşacak. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen Recep İvedik 7 filmi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Nurat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor. Disney Türkiye, 9 Aralık'ta Recep İvedik 7'nin yayınlanacağını açıkladı. Recep İvedik şehir hayatını geride bırakıyor. Gişe Rekord Meniseri'nin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır. Baba dizisinden kötü haber. Alup Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın dizisi babanın final tarihi açıklandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Dünya Kupası tarihinde ilk yaşanacak Türk sanatçı konser verecek değerli izleyenler. Dünya Kupası tarihinde ilk yaşanacak Zeynep Bastak Kimler Kasım'da sahne alacak. Zeynep Bastak Kimler Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası... Alcor Al -Kor -El Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Spor Spor. 2022 Dünya Kupası. Dünya Kupası tarihindeyim. Zeynep Bastık 24 Kasım'da sahne alacak. Dünya Kupası tarihindeyim. Zeynep Bastık 24 Kasım'da sahne alacak. Zeynep Bastık 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Alcor Al -El Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Türk sanatçı sahne alacak. 24 Kasım'da oynanacak maçlardan önce sahne alacak Zeynep Bastık, şarkılarıyla taraftarları eğlendirecek. 24 Kasım'da dev maçlar var. 24 Kasım, Dünya Kupası'nın en güzel günlerinden biri olarak gösteriliyor. Portekiz ile Gana mücadelesinin ardından Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Dev maçların olduğu gün sahne alacak Zeynep Bastık, Tüm dünyaya şarkılarıyla seslenecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bak, benim kaçırdığı pozisyon YouTube'da videolara konu olacak cinsten. Fenerbahçe'den yılın transferi. Her şey zor gece susalı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekran var reis ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün ilginç yeteneği görenleri şaşırttı kafasına bulunca bakın ne yapıyor değerli izleyenler. Emekli öğretmen yeteneği şaşırttı kafasına vurulan elmaların cinsini biliyor değerli izleyenler. Arda Hanım'ın poza ölçesinde kendisini tamamen tabiata atayan emekli öğretmen Adnan bozuit bitkilerle beraber yaşıyor. bozuit kafasına vurulan elmaların renk ve cinsini biliyor. Emekli öğretmenin yeteneği şaşırttı. Kafasına vurulan elmaların cinsini biliyor. Ardahan'ın Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozuhit, bitkilerle beraber yaşıyor. Bozuhit, kafasına vurulan elmaların renk ve cinsini biliyor. Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozuhit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor. Çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozviğit, görenleri şaşırtıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Denizi olmayan kente sahil geliyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medya yıkıldı. Pest edilirten görüntü yaşandı. Damadın kahvesine batı, batırdığını gören şok oldu. gelin damada yaptığı kahve sosyal medya gündem oldu. Hamsi batırdı, poz verdi değerli izleyenler. Yeni damada yaptığı kahve sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç kızın mutfakta çektiği video. Damat için hazırlı kahveyi hamsi batırması izleyenlere pes edildi. Video, videonun üzerinde izledi. Haber. Haber. Güncel. Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyada gündem oldu. Hamsi batırdı, poz verdi. Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyada gündem oldu. Hamsi batırdı, poz verdi. Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç kızın mutfakta çektiği videoda, damat için hazırladığı kahveye Hamsi batırması izleyenlere pes dedirtti. Video milyonun üzerinde izlendi. Sosyal medya, damat kahvesini hamsi batıran gelini konuşuyor. Kız isteme merasiminde mutfakta çekilen videoda gelin, damada hazırladığı kahveye hamsi batırıp poz verdi. Yapılan bu paylaşım milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşırken, pek çok kullanıcıdan da olumsuz yorumlar geldi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından damadın kahveyi içip içmediği ise merak konusu oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mahkeme kararını açıkladı. Veya izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Size yer alan ekranlara tıklayarak...